Bir örnek olabilir senin bu çalışman Bünyamin Hocam. Teşekkür ediyorum hocam inşallah. Peki evet. biz de teşekkür ediyoruz Dünya'mine. Ee, teş sağ olasın. Ee, başarılar diliyoruz çalışmalarında. Şimdi e, bir başka üçüncü daha doğrusu e, tebliğimize geçiyoruz. O da farklı bir açacak bize. Farklı bir e, bakış açısı sunacak inşallah. Mehmet Adlım e, soyadı Adlım tabii. Gaziantep Üniversitesi'nden katılıyor. O da e, orada çalışmalarına devam ediyor yüksek lisansla. E, Aşık Veysel'in uzun ince bir yoldayım şiirinin ontolojik tahlilini yapacak bize. Evet Mehmet buyur bakalım bir ontolojik tahlil dinleyelim senden. Bir şiir üzerinde tabii. E, kıymetli oturum başkanı, e, değerli katılımcılar, e, saygıdeğer dinleyiciler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın hocamın da ifade ettiği üzere bugün sizlere Aşık Veysel'in uzun ince bir yoldayım şiirinin e, ontolojik tahlilini yapmaya Çalışacağım. Şimdi öncelikle Aşık Veysel halk edebiyatımızda ciddi bir yere sahiptir. Fakat onun eserlerinden sadece Çarık Mes konuşması ve Kara Toprak şiirleri bu yöntemle incelenmiştir. Zaten ayrıca herhangi bir yöntemle Aşık Veysel bir inceleme konusu olmamıştır. Aşık Veysel'in eserlerine bakıldığı zaman biçimsel olarak sadelik, onun hayat tecrübesiyle anlam dünyası arasında paralellik ve onun eserlerinin verdiği mesajlar yönüyle de evrensellik taşıdığını söyleyebiliriz. Aslında bu üç özellik ontolojik tahlil metoduna da Aşık Veysel'in eserlerinin uygun olduğunu bize gösteriyor. Şimdi bu çalışmada Öncelikle şairi, hayatı, sanatı, sanatında kullandığı dili dünya görüşü bağlamında anlaşılır kılmaya çalışıyoruz. Yine sanatçının eserini de, bu, bu arada sadece şiir olmak zorunda değil, aynı zamanda e, normal düz metinler de olabilir, bir öykü de olabilir. E, o şekilde de bu tahlil metoduna konu olabilirler. Yine dediğim üzere şiirinde de anlatmak istedikleri, ...ve vermek istediği evrensel mesajlar yönüyle e, anlaşılır, kılınmaya çalışılır. Burada ayrıca ontolojik tahlil metodunun da gerçek değerini ortaya koymak, bu metodun işlevsel olduğunu göstermek... ...yine bu metodun yaygınlaşmasını sağlamak bizim bu çalışmamızın diğer bir amacıdır. Ontolojik tahlil metodunun tarihine baktığımız zaman 20. yüzyıla kadar edebi eserlerin klasik yöntemlerle incelendiği görülmektedir. Fakat Sausur ile birlikte dil bilim alanında bazı sistemli çalışmalar yapılmış ve bu sistemli çalışmaların neticesinde yeni yöntemler oluşmuştur. Metin bilim, edin bilim, gösterge bilim, yapısalcılık, anlatı bilimi 20. yüzyılın oluşan yeni metotlarıdır. Fakat bu yöntemler, isimlerinde de anlaşılacağı üzere genelde metinlere belli bir açıdan yaklaşmaktadır. Fakat Roman Ingarden'ın özellikle Nikolay Hartman'ın varlık tabakaları görüşünü de kullanarak bu görüşü sanat eserlerine uyarlamasıyla ortaya ontolojik tahlil metodu çıkmıştır. Bu metot demin saydığımız inceleme yöntemlerini uyumlu bir biçimde kullanabilmekte ve metinlere de bütüncül bir şekilde yaklaşabilmektedir. Ülkemizde ise ontolojik tahlil metodunu ilk defa İsmail Tunalı kullanmıştır. İsmail Tunalı, Sanat Ontolojisi adlı eserinde Roman Ingarden'ın ve Nikolay Hartman'ın ontolojik tahlil ile ilgili görüşlerini ele almış, daha sonra bu görüşlere yeni boyutlarda katarak Yahya Kemal'in Sessiz Gemi ve Cahit Sıtkı Tarancı'nın Gün Eksilmesin Pencerem'den şiirlerine uyarlamıştır. Ontolojik tahlil metoduna bakıldığı zaman bu metot aslında bir eseri ana hatlarıyla iki kısma ayırmaktadır. Burada birinci kısım eserin dış yapısını oluştururken ikinci kısım ise İç yapısını oluşturmaktadır. Burada dış yapıda incelediğimiz şeyler şunlardır. İşte eserin harfleri, heceleri, kelimeleri, şiir söz konusu olduğunda şiirdeki ölçü, ahenk, redipler, kafiyeler. Yani kısacası eserle ilgili duyulan, algılanan, görülen maddi yapıyla ilgili her şey şiirin dış yapısının konusudur. Eserin iç yapısında ise eser dört kısımda incelenmektedir. Semantik anlam tabakası, obje, nesne tabakası, karakter tabakası ve alın yazısı diğer adıyla kader tabakası olmak üzere. Ben burada metodun ayrıntılarına girmeyeceğim. Eser üzerinde biraz daha ayrıntılarından bahsetmek istiyorum. Biz bu metotla, bu yöntemle Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım şiirini tahlil etmeye çalışacağız. Tabii şiir çok bilinen bir şiir fakat bu yönüyle yaklaşılmadığını düşünmekteyiz. Eseri ses tabakası yani dış tabaka yönüyle incelediğimiz zaman aslında eserde halk edebiyatının klasik özellikleriyle karşılaşmaktayız. Şair mahlasını kullanmış. Eser koşma e, e, türünde, yine eserde redif kafiyeler kullanılmış, yine ses olaylarından yararlanmış. Bu işin biçimsel boyutu. Peki bu bize neyi ifade ediyor? Aşık Veysel bu özellikleri kullanarak eserinde uyum ve ahengi yakalamıştır. Bu uyum aheng aynı zamanda eserin müzikal bir yapıda olmasını da sağlamıştır. Ki zaten gerek Ayşık Veysel, gerekse başka sanatçılar bu şiiri bestelemiş ve türkü olarak seslendirmişlerdir. Şiirimizin ikinci tabakasına baktığımız zaman, semantik anlam tabakası, bu tabakada sözcükler hem gerçek hem de mecaz anlamlarıyla incelenilir. Buradaki söz sanatları ortaya çıkarılır, yine bu söz sanatlarından ve sözcüklerin gerçek ve mecaz anlamlarının kullanılmasından hareketle sanatçılığın sanatçının ustalığına bakılır ve onun vermek istediği mesajlara dikkat çekilir. Burada kısaca birkaç örnek üzerinden şiirden hareketle bahsetmek istiyorum. Mesela uzun ince bir yol teşbih sanatını ifade eder. Yine bilmiyorum ne haldeyim tecahülü arif sanatını ifade eder iki kapılı bir handa telmih ve teşmih, teşbih sanatlarının kullanıldığını bize gösteriyor. Kısacası şairin söz sanatlarını, sözcüklerin gerçek ve mecaz anlamlarını kullanarak şiirin anlam dünyasını ustalıkla inşa ettiğini buradan hareketle söyleyebiliriz. Ontolojik tahlil metodunun bir diğer tabakası olan obje, mesne tabakasında ise eser temel nesneleri yönüyle, bu temel nesnelerin kattığı anlam yoğunluğu yönüyle, derinlik yönüyle ve görünenin ardındaki görünmeyenin açığa çıkarılması yönüyle incelenmektedir. Tabii Aşık Veysel'in bu şiirinin neredeyse her kelimesi, her cümlesi anlam yoğunluğuyla, derinliğiyle doludur. Biz yine burada birkaç örnekle çalışmamıza devam edeceğiz. Mesela uzun ince bir yol ifadesi insan ömrünü uzun ince kısmı, uzaklığı, sonsuzluğu, bitip tükenmezliği uzun ince yol gidiyorum gündüz gece kelimeleri bir araya da bir arada kullanıldığında ömre sığdırılan çabalar, uğraşlar akla gelmektedir. Yine bilmiyorum ne haldeyim ifadesi yolculuğun sonucunun kestirilememesini bize göstermektedir. Ontolojik tahlil metodunun karakter tabakasına bakıldığında ise burada eser sahibinin ruhi özellikleri ve onun dünya görüşü ile eseri arasındaki paralellik ortaya çıkarılmaya çalışılır. Aşık Veysel'in yaşam öyküsüne baktığımız zaman trajik bir yaşam öyküsüyle karşılaşıyoruz. Örneğin Yaşar Kemal, özür, özür dilerim Aşık Veysel, Doğmadan önce beş kardeşi vefat etmiş. Annesi, babası o küçükken ölmüş. Yine küçük yaşta gözlerini kaybetmiş. Eşi tarafından kör olduğu için gözleri görmediği için terk edilmiş. Kundaktaki bir bebeği eşi onu terk ettikten sonra bakımsızlıktan vefat etmiş. Sonrasında yeni evliliğinden bir çocuğu yine vefat ediyor. Ve Aşık Veysel bilindiği üzere... Vatan sevdalısı, memleket sevdalısı bir insan. Tam gençlik yaşında seferberlik ilan ediliyor. Fakat Aşık Veysel gözlerinin kör olmasından kaynaklı askerliğe alınmıyor. Tüm bunları bir arada düşündüğümüz zaman acısıyla baş edebilen her şeye rağmen sazıyla, sözüyle, sanatıyla insanla ışık olmaya, umut olmaya çalışan bir karakterle karşılaşıyoruz. Şairimizin karakteri çalışmamıza konu olan şiiri bakımından düşünüldüğünde hayatı meşakkatli uzun bir yolculuğa benzetmesinin sebebi de burada kendini göstermektedir. Yine bu dünyanın faniliğine, gelip geçiciliğine, insanın bu dünyada gurbette olduğuna dair vurgularının da gerekçeleri açığa çıkmaktadır. Hayatın trajik gerçekliğine rağmen isyankar bir tavırda olmadığını, bu dünyayı gah ağlay'a gah güle kabul etmemiz gerektiği, her şeye rağmen varılması gereken yere, menzile ulaşılması gerektiği, yine Aşık Veysel'in bize söylemek istedikleri arasındadır. Son olarak eseri, alın yazısı, kader tabakası bağlamında değerlendirdi, değerlendirdiğimizde, burada dikkat etmemiz gereken şey şudur. Şair bunu hangi amaçla yazıyor? vermek istediği ana fikir ne? Ve bu mesaj evrensel mi, değil mi? Aşık Veysel'e baktığımız zaman Aşık Veysel bir halk ozanıdır. Haliyle halkın yaşantısından, problemlerinden, dünya görüşünden kopuk değildir. Şiirde insanın yaşam serüveni doğumdan ölüme bir yol olarak işlenmiştir. Bu yol şairin olduğu gibi bütün insanların yoludur. Bütün insanlar bu uzun ve ince Yolda doğumla başlayan bu fani hayat yolculuğuna çıkacaklardır. Şairin gah ağlay'a gahi güle şeklinde betimlediği ağlamak ve gülmek bu yolculuğun olmazsa olmazlarıdır. İnsanın hayatı hüzün ve mutlulukla doludur ve insan bunu kabul etmiştir bu yolculuğa çıkmaya başladığında Bu zaten hem bizim hem de bu dünyanın gerçekliğidir. İnsan ömrü, şairin yetişmek için menzile dizeleriyle betimlediği gibi amaca, betimlediği bir amaca ulaşılması gereken bir hedefe sahiptir. İnsan bu yolculukta düşecek, kalkacak, kendini arayacak ve bulacaktır. Bu arama ve bulma süreci de yukarıda ifade ettiğimiz üzere, Elbetteki ki ıstıraplı geçecektir. Haliyle bu dünya, bu hedefe ulaşmak için kullandığımız bir dinlenme yeri bir handır. Bu dünyadaki amacımızı gerçekleştirdiğimizde, yani fani yolculuğun sonuna geldiğimizde, şairin iki kapılı bir han olarak tarif ettiği kapılardan ikinci kapıyı kullanırız. Bu da insanın ölümü ya da bu fani hayattaki yolculuğunun sonu anlamına gelir. Şimdi tüm bu incelemenin neticesinde ulaştığımız sonuçlara bakacak olursak, Aşık Veysel'in hayatı, sanatı, eserinde kullandığı dili, dünya görüşü, anlatmak istedikleri ve verdiği evrensel mesajlar yönüyle sonuçlara ulaştığımızı söyleyebiliriz. Şairin ses olaylarını, söz sanatlarını ustalıkla kullanması, onun eserinin sade ve anlaşılır, açık, olmasını engellememiştir. Aksine şiirin biçimsel güzelliğini ve anlam dünyasını zenginleştirmiştir. Şiirin anlam ve nesne yönüyle incelemesine bakıldığında şiirin merkezinde uzun ince yol kavramları üzerinden insan ömrü sembolleştirilmiştir. Bu sembolleştirme o kadar ustaca kullanılmış ki altı dörtlükten oluşan şiirde insan hayatı birçok boyutta belli sayıdaki kavrama sığdırılmıştır. Şairin trajik bir yaşam öyküsüne sahip olması görüldüğü üzere şiirine de yansımıştır. O meşakkatli bir yoldaki yolculuğa benzetilen insan ömrünün onun trajik yaşam öyküsünden esinlendiğini bize zaten şiirinin her zerresinde göstermektedir. Yine şair kendi trajik gerçekliğini İnsanın bu dünyadaki gayesi ve bu dünyanın hayatımızdaki yeri çerçevesinde bütün insanlık adına yorumlamıştır. Bu fani dünyada insanın amacının kendini aramak ve bulmak, kendini gerçekleştirmek olduğu mesajını veren şairimiz bunun kolay olmadığına da dikkat çekmiştir. Bir halk ozanı olan şairimiz kendi trajik yaşam öyküsünü ve bu dünya ile ilgili tecrübelerini sanatın gücüyle insanlığa mal etmiştir. Son tahlilde ontolojik tahlil metodunun edebi eserlerin incelenmesinde bizi bütünsel bir sonuca ulaştırdığı, eserlerin anlaşılması noktasında bize yol gösterdiği ve ciddi kolaylıklar sağladığı yargısına varılabilir. Bu sebeple ontolojik tahlil metodunun başka eserlere de uyarlanması önerilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet Mehmet kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Bu oturumda üç farklı alandan ama üç güzel tebliğimiz dinle tebliğ dinledik. Hepsi de çok güzeldi Mehmet sen de bir sonuç itibariyle biraz akşamın yorgunluğunda ama çok güzel de sunduğunuz için yorulmadık da biz de. zevkle dinledik. Yani bir metin ile metnin yara yazarı arasındaki efendim uyum adeta kendisini metne açmış olması, metne giydirmiş olması, yani Aşık Beysel'in kendisi olmasa bile metni okuduğunuzda orada onun kendisini görüyorsunuz. Dolayısıyla böyle bu kadar başarılı bir metin tabii her zaman karşımıza çıkmıyor. Zaten eserin kalıcı olması da hem kendisinin duygu ve ontolojik gerçekliğini metne yansıtması ve onun da birçok hayatla benzeşir olması sebebiyle bu e, şiir daha sonra Türkiye'ye dönüştü tabii. Bu kadar kalıcı ve bu kadar da sevilmezdi. Bunu tabii güzel bir şekilde tahlil ettin. Daha güzel tahliller e, yapmanı e, bekliyoruz. Güzel oldu. E, teşekkür, teşekkür ederiz. Sürkçülisan olduysa sürçülisan onlar normal şey olabilir o kadar. Hepimiz yapıyoruz bunu. Problem değil. E, gerek e, Bünyamin gerekse Mehmet efendim biraz erken de bitirdiler hatta tebliğlerini. efendim Çalışmalarında başarılar diliyorum iki kardeşimize, diğer Ersin'e de aynı zamanda ve hatta bizi dinleyen, başka bu yolda yürüyen arkadaşlarımızın hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Başarılar diliyorum. Abdullah hocama da ayrıca ve ekibine de ayrıca tebrikler ve başarılar diliyorum. Sağ tamam. olun. Hocam, bundan sonraki oturum, oturumumuz din psikolojisi ve din sosyolojisi araştırmalarıyla ilgili. Evet. bir e, olgusunu araştırılması, e, diniizim hakkında ve güzel hediyeler var. Son oturum sekiz başlayacak. Tamam, bir İstiklik... yarım saat var aşağı yukarı. Aynen, yarım saat sonra görüşmek dileğiyle. Tamam. Sizlerde teşekkür ediyorum hocam, vakit ayırdınız. E, teşekkürler artık